etrafımızda olan bitenlerle nasıl ilgilendiğimiz hayattaki performansımızı, başarımızı çok etkiliyor bence. Maalesef çoğunluk etrafında olan tane hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Günlük hayatını yaşıyor. Akşam gelince televizyon dizisini izleyip kapatıyor. Günü bitiriyor. Bir diğer grup insan biraz ilgili olan bitenlerle. Twitter'dan bir iki şeye bakıyor. Sosyal medyadan takip ediyor. Televizyonda bir haber kanalını veya bir yorum programını izliyor ama onu orada bırakıyor. Bir kısım insan yeni bilgilere büyük tutkuyla yaklaşıyor. O tutku bir süre sonra belli konularda ekstrem tutkulu fikirleri dönüşüyor. ...dönüşüyor, adeta bir inatlaşma unsuruna dönüşüyor. Bir diğer grup insan da bütün bu bilgileri dinliyor, topluyor. Sonra da estek düşünceyle bunun üzerine karar veriyor. Bunu böyle bir toplumsal piramit olarak düşünecek olursak en dipte, en büyük kitleyi maalesef ilgisizler oluşuyor. Onlar bolca gemiş getiriyor diyelim. Onun hemen üstünde ilgililer var. Her şeyde biraz ilgililer ama herhangi bir konuda bir tutkuları yok. Harekete geçmiyorlar. Fazla da kafa yormuyorlar. İlgileniyorlar, dinliyorlar. İşte o kadar. Bir üst katmanda ise bu olca fanatik, ekstrem insan var. Bunlar bir şey kafaya takıyor. Onun ekstrem taraftarı hale geliyor. Her yerde onu savunuyor. Görüşlerini estetmiyor değişmiyor. En üstünde piramitinde çok az sayıda esnekler var. Şimdi diyebilirsiniz ki piramitin en üstündekiler herhalde en başarılı insanlar pek öyle değil. Çünkü bu hayatta hem ekstrem inatçılara çok büyük başarılı olma fırsatları var. Doğru alanı seçerlerse hem de esneklere. İşte bugün bunun üzerine duracağız. Diyorsanız ki peki bu ilgisizler ve biraz ilgililere ne olacak? Onlarla ilgili söyleyebileceği bir şey yok. Toplumu genelde orada zaten o yüzden sürünüyorlar. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Peki etrafımızdaki dünya ile ilgili olmakla başarısındaki alaka ne? Alaka çok bariz. Etrafımıza teknolojik gelişmeler var, ekonomik gelişmeler var, yatırım fırsatları var, riskler var, makroekonomik sorunlar var, politik değişimler var. Bunları erken öngörenler Doğru kariyer kararları veriyor. Daha doğru yatırımlar yapıyor. Kendini geleceğe daha iyi hazırlıyor. Daha doğru iş sahalene yönleniyor. Ve sonuçta da daha başarılı oluyorlar. Bu kadar basit değil mi? O halde bizim de bu piramitlik yerimizi bulmamız lazım. Kusura bakmayın eğer ilgisizler veya azıcık ilgililerden bir tanesiyseniz yukarı doğru tırmanmanın yolu bulmak lazım. Her konuda değilse de birazcık ilgi duyabileceğiniz alanda biraz daha derinleşmekte fayda var. Çünkü hayatta büyük başarı nerede görüyorsanız orada bir ekstrem inatçı var ya da çok ciddi bir esnek var. Ekstrem insanların belli konularda görüşleri var ve bu görüşleri konusunda oldukça gürültüler bunu her yerde dile getiriyorlar dünyadaki her şeyi bu ekstrem görüş filtrelerinden bakmaya çalışıyorlar. Hep o ekstrem görüşlerini besleyecek yeni kanaatlere, yeni sonuçlara varıyorlar. Bilgi ne olursa olsun. Ekstrem insanlar bu yönden topluluk inşasına son derece kuvvetliler. Çünkü insanoğlu ekstremleri takip etmeyi seviyor. Bir konuda çok kararlı, çok inatçıysanız ilgi çekiyorsunuz. Çünkü insanlar genelde kararsızlar, günlük hayalde sürükleniyorlar. Bir konuda süper kararlı sanki bu konudaki her şeyi biliyormuş gibi konuşan insanı takip etmeyi seviyoruz. O yüzden ekstremlerden mesela iyi siyasetçiler çıkıyor. Ekstremlerden iyi kanaat önderleri çıkıyor. Bu konuda son derece kuvvetliler. Ekstremler aynı zamanda sosyal medyada başarılı oluyorlar. Herhangi bir konuda çok sert iletişimler yapan, sert paylaşımlar yapanları takip etmeyi seviyoruz. Komplo teorisyenleri de buna giriyor benim gözümde. Çünkü komplo teorisyenleri de ekstrem fikirler anlatıyorlar. Dünya batacak diyorlar. İşte büyük aileler diyorlar vesaire. Bunu besleyecek dünyanın saçma zırva bilgisini bir araya getiriyorlar. Bir gürültü yapıyorlar ama o kadar ekstremler ki kendine ilgi çekmeyi başarıyorlar. Esneklerin yeni bilgiyle etkileşimi çok daha farklı. Evet onlar da belli konar kanaat sahipler. Hatta bazen inatçı da olabiliyorlar. Benim Tesla ve Bitcoin inatçılığım gibi. Ama yine de etraftan gelen yeni bilgiyi dikkatle takip ediyorlar. Onu filtresiz, ön yargısız olarak bakıp kendi daha ver oluşmuş kanaatlerini tekrar masaya yatırıyorlar. Sorguluyorlar ve yeni gelen bilgi o kanaati değiştirecek güçte ise... Değiştiriyorlar, buradan utanmıyorlar. Dönek deseniz de utanmıyorlar. Mesela hatırlarsanız ben bu yılın başında kriptoya her ay bin dolar para yatıracağım dedim. Sonra Temmuz ayında vazgeçtim. Bundan. Çünkü o yatırım dönemindeki varsayımlarımı kökten değiştiren dünyada ekonomik gelişmeler oldu. Kripto pazarına skandallar yaşandı. E, o durumda hala öyle devam edeceğim demek işte o artık bence gereksiz inatçılığa giriyor. Tabi bunun bir bedeli var. Fanatik kitle pek oluşturamazsınız. İnsanlar sizin kanaatlerinizi sık değiştiğinizi görüp biraz güvenini kaybederler. Ama yatırımcıysanız kimin umurunda? Çünkü yatırımcı en doğru yatırım kararlarını alması gereken bir insan. Orada inatçılığa yer yok. Kısmen var ama tam yok. İşte tam da bu nedenle ekstrem inatçılardan süper girişimciler çıkarken biz esneklerden de iyi yatırımcılar çıkıyor. gelişinde şimdi bunun detayına biraz gelelim. Çok başarılı girişimcilerin ortak özelliği ne? Yatırımcılara çok para kazandırıyor olmaları. Yani yatırımın geri dönüşü çok yüksek oluyor. Bu nasıl olabiliyor? Başkalarının üzerine uzlaşmadığı fikirleri alıp büyüttükleri için bunu becerebiliyorlar. Birkaç örnek verelim. 2000'lerin başında internetin bu kadar büyüyeceğine kimse inanmıyordu. Orada ticari yapılmaz diyordu. Jeff Bezos girdi, Amazon'u kurdu. 2004'e geldiğimizde kimse elektrikli araçların bir geleceği olabileceği inanmıyordu. Elon Musk girdi, Tesla'yı kurdu. 2008'de araç paylaşım deseniz insanlar gülerdi. Çıktı bir girişimci, Uber'i kurdu. 2009 yılında bir seyahat gittiğinde otelde kalmak dışında opsiyon yoktu. Öyle kimsenin evinde kalmak, paylaşmak falan söz konusu değildi. Çıktı 3 girişimci Airbnb kurdular. Ve en sonunda Vitalik Buterin diye bir adam çıktı. Akıllı kontakları bu dünyaya kabul ettirdi. Milyarlarca dolayı üretti. Yani bu tip iyi fikirler aslında ilk başta saçma gözüküyorlar. Kimsenin kafasından yatmıyor. Ama sonra inatçı bir girişimci ekstrem düşünceli bir girişimci işin peşini bırakmıyor. Bu ne fayda sağlıyor? Bu kendine yeni elemanlar çekiyor, yatırımcılar çekiyor. Bir fanatik topluluk bir kitle oluşturuyor etrafında. Bütün bunlar da onu girişim başarıya götürüyor. O nedenle gerçek bir inatçıysanız belli konularda ekstrem fikirleriniz var ve dünyanın gerisi bunu kabul etmiyorsa sizden bir girişimci olabilir Veya da biraz önce bahsettim. Belki bir sosyal medya influencer olmayı veya bir siyasi lider olmayı seçebilirsiniz. Ama sizden muhtemelen iyi bir yatırımcı olmaz. Daha belki bir videoda başarılı yatırımcıların en büyük özelliğin sabır olduğunu söylemiştim. Ne demek sabır? Doğru şirketi seç, hisseyi al, çok uzun süre bekle. E bu biraz inatçılık anlamına gelmiyor mu? Elbette geliyor. O yüzden yatırımcılıkta da bir miktar inada yer var, ekstremliğe yer var. Ama Piyasadan gelen veriler, o şirketteki gelişmeler, teknoloji gittiği yön, rekabet, tezinizi haksız çıkarıyorsa, o zaman vazgeçmeniz lazım. O zaman yapmanız gereken şey sat düğmesine basmak. Bu piyasada uzun zamandır yer alıyorum ve ne zaman bir konuda ekstrem bir fikre kapıldıysam ve onu estet birisem para kaybettim. Buna aşağı yukarı iki buçuk sene önce pandemi başladığında dünya çökecek diye sandım, hisseleri sattım, Yükselişe uzun süre inanmadım, dünyanın fırsatını kaçırdım. Bu yılın başında borsalar çökmeye başladı, bu çöküş geçici olur, tekrar geri geleceğiz dedim, yine yanıldım Çünkü herhangi bir bir Kendinizi aşırı kaptırırsanız, filtrenizi çok kapatırsanız para kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle esnekliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Dünyaya anlama, veriyi anlama, bu veri çerçevesinde yatırım tezimi değiştirmek, güncelleme peşindeyim. Testlerle ilgili yatırım tezimi değiştirecek bir gelişme yok. Bitcoin'e ilgili bazı şüphelerim var ama yatırım tezim hala yerli yerinde. Oysa işte 1000 dolar her ay 10 tane kripto yatırması stratejim temelden çöktü. Çünkü gelen veriler yatırım yaptığım bazı kriptoların düpe düz sahtekarlık olduğunu gösterdi. Luna örneğinde olduğu gibi. Ve bir yandan da makro ekonomi dünyadaki köklü bir değişimini açtı. E bunun varsayım yıkıldı. İşte ondan dolayı da vazgeçtim. Esneklik de inatçılık arasında doğru bir dengeyi bulmak lazım galiba. En iyi girişimciler de sadece inatçı değiller evet inatçılar bir vizyonları var ama bir yandan esnekler gelen bilgiye göre fikri değiştiriyorlar müşteriden gelen veriye göre bakıyorlar etrafa bakıyorlar en iyi yatırımcılar da sadece esnek değil belli konularda inat ediyorlar inanıyorlar ama bunun dengesini iyi bulmak ve herhangi bir kararımızda ben şu anda inatçı olduğum için bu kararı veriyorum esnekliği unuttu mu bu kararı veriyorum onu bir sorgulamakta fayda var çünkü galiba esas başarı bu ikisinin dengesinde evet bu bölümün sonuna geldik umarım ilginizi çekmiştir her zamanki bir ilginizi çekmişse bir like süper olur ve ayrıca bir yorumla yazın aşağıya, bütün yorumuna dönmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de eğer henüz yapmamışsanız bizim harika bir ücretsiz e-bültenimiz var. Dilin onu, hemen takibe başlayın. Ücretsiz e-postanıza haftada 2-3 gün harika içerikler geliyor. Kişisel gelişimize çok yardımcı olacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Görüşmek üzere.